Arkadaşlar Merhaba Bugün size ilginç bir harita tanıtacağım bu e, Amerikan Truck Simulator için bir harita Tucson şehri ile Las Vegas arasında bir yol getiriyor bize harita bir bölü bir ölçekli şu anda haritayı görüyorsunuz sadece bir yol var iki şehir arasında ve ne kadar uzun olduğuna dikkat edin yaklaşık 6 saat 47 dakikalık bir yol 351 mil bu 6, 7, 6 saat 47 dakika derken Bu oyundaki zaman değil Gerçek hayattaki zaman Harita 1 bölü 1 ölçekli çünkü Şimdi Size onunla ilgili biraz bilgi vereyim Bu haritada yük alabileceğiniz Ya da yük boşaltabileceğiniz 3 tane yer var Ama yol çok uzun Arizona'nın çölünde Bulunan bir yol, hem yani bir uzun yol kamyonculuğun ne demek olduğunu anlamak için bu haritada biraz kamyon kullanmanız gerekiyor. Biraz kamyon kullanmak derken tabi bu biraz biraz abartılı oluyor. Dediğim gibi iki şehir arasında bir yük alacak olursanız ki zaten çok da fazla bir seçenek yok yolda bir tane daha yer var kalabileceğiniz yaklaşık altı buçuk saat gerçek hayatta bir zamanla araba kullanmanız gerekiyor. Ben bu tür haritaları seviyorum. Bunun nedeni ATS'de ve ETS2'deki yollarda şehirler birbirine çok yakın olduğu için böyle kamyonu uzun yolda sürüyormuşsunuz gibi bir his vermiyor o oyunlar. 1/1 haritalar oldukça iyi. Tabi bu harita oldukça boş. Sadece yol ve çöl var. Bu bakımdan yolda bir şey görmeyi umut etmeyin. Ufakte tek bir iki sürpriz var yolda. Ama bunlar da yük alabileceğiniz yerler değil. Dediğim gibi üç tane nokta var yük alabileceğiniz. Bir Las Vegas, bir Tucson, bir de az sonra yanından geçeceğiz. Bir fabrika var. Oradan yük alabilir ya da onlara yük boşaltabilirsiniz. O kadar haritada böyle çok keskin virajlar yok çok keskin virajlar yok derken bir iki nokta var sizi gafil avlayabilir yol nasıl düz diye giderken bir anda pusuya düşebilirsiniz o yüzden yine de dikkatli olmanızda yarar var ama yollar genel olarak uçsuz bucaksız göz alabildiğine çöl içinde uzanan kıvrılan bir yol dedim ki ben bu haritaları sevdiğim için belki içinizde bu haritada kamyon kullanmak isteyen biri olabilir ama buna mesela dörtte oturursanız akşam üzeri gece saat on buçukta oyunun başından kalkabilirsiniz ancak hiç kesintisiz kamyon kullanacak olursanız videonun sonunda haritayı nasıl kurabileceğinizi de göstereceğim bu bağımsız bir harita yani diğer haritalarla bir araya gelmesi mümkün değil o yüzden kurulumu ile ilgili videonun sonunda bilgi var nasıl kurabileceğinizle ilgili onu izlerseniz haritayı rahatça kurabilirsiniz oldukça küçük bir harita yeni bir profil açmanız gerekiyor dolayısıyla bilgisayarınızda bunun bulunmasının herhangi bir zararı olmayacak zaman zaman araba kullanmak isterseniz bu haritaya girip kullanabilirsiniz mesela ben kendi profilimi oluşturdum bu harita güncelliğini kaybedene kadar artık durur bende gecede bir 2-3 saat kamyon kullanırım müzik dinerken bu yolculuk iyi olur diye düşünüyorum bu arada arkadaşlar e, scs yeni bir takım duyurular yaptı Bir bu noel için hazırladıkları bir video var yani yeni yıl için hazırladıkları bir video var o videoda bazı duyurular yaptı. Bunların en önemlisi gerçi benim için çok önemli değil ama bunu çok önemli bulacak arkadaşlar olduğu için söylüyorum. Multiplayer resmi olarak ETS 2'ye geliyor 2021 içinde. Yani artık oyunun çok kullanıcı olarak oynayabilirsiniz. Ama bunun detaylarıyla ilgili henüz bilgi yok. Yani bu ayrı bir server mı olacak? Yoksa 2-3 arkadaş bir kişinin herhangi birinin kendi bilgisayarında açtığı bir server'a bağlanacak onunla ilgili net bilgi yok ama multiplayer gelecek aynı anda kaç kişi oyun oynayabilir bilmiyorum ama bu multiplayer'da aynı zamanda yapay zeka trafik araçları da var yani AI araçları da var şu anda ETS2 ve ATS oynayabildiğiniz bir multiplayer server var zaten ama bunda yapay zeka trafik olmadığı için yollar özellikle gece saatlerinde bomboş oluyor. Hiç kimse olmuyor. O yüzden keyifli de olmuyor. Yapay zeka olacak ama bu yapay zekanın getireceği bir karmaşa da olur muhtemelen eğer kontrolsüz olursa serverlar artık kazadan geçilmez herhalde. Ona nasıl bir çözüm getirecekler ya da düşündüler mi? bir çözüm onu bilemiyorum. O da ilerleyen günlerde yani yıl başından sonra çıklarla kavuşacaktır. Bunun dışında Wyoming dilecesi geliyor ADS'ye. Texas dilecesi de geliyor. Bunlar 2021 yılı için. Ben Montana'nın da 2021 içinde duyurulacağını düşünüyorum. Umarım yanılmam. Bir sürpriz olarak scs montana'yı da 2021 yılında getirebilir diye umut ediyorum eğer olursa ats'de 3 tane dlc olacak ets2'de biliyorsunuz iber yarımadası için hazırlanan dlc 2021'e kaldı bunun yanında rusya tarafında bir bölge var o bölgenin dlc'si gelecek muhtemelen balkan bölgesi ile ilgili de bir delece olur diye düşünüyorum yine 2021 yılı için çünkü bu yeni ışık sistemi geldikten sonra herhalde yeni birtakım şeyler de getirip kadronun maaşlarını ödemek için fazladan bir iki deleceyi 2021'e sıkıştır, sıkıştırırlar diye düşünüyorum İnşallah düşündüğüm gibi olur O zaman haritalar oldukça büyük hale gelecek Harita modlarına çok fazla ihtiyaç kalmayacak Zaten geçen sefer videoda da söylemiştim Harita modlarının güncellenmesi bu 1.4 sürümünden sonra oldukça zaman alır diye düşünüyorum Bakalım ne olacak Bunun dışında bu oyuna yeni başlayacaklar için bir tane de okul eklenmiş Yani kamyon kullanmayı orada öğrenebilecek yeni başlayanlar kamyon kullanmayı öğrenebilecekler nasıl park edebileceklerini öğrenecekler bu duyurular arasında bu da vardı yani 2021 ets2 ve ats için dolu dolu bir yıl olacak gibi görünüyor herhalde bütün bunların yanı sıra hem ats hem de ets2'ye bir iki tane yeni kamyon gelir çünkü ats'ye geçen yıl 3 tane kamyon geldi ee, yine 2021 yılı için bu Western Star'ın yataklık kabini de geliyor Eksik kalan ETS ETS'de de inşallah hem eski kamyonları güncellerler hem de Yeni iki tane kamyon gelir Çünkü eski kamyonlar çok kötü Özellikle Iveco'nun kamyonları, Renault'un kamyonları Eski MAN mesela eski Daf. Volvo'ları zaten saymıyorum bile. Volvo'ları çok seviyor olmama rağmen oyunda son derece kötü durumdalar. Hem bunlar yeni ışık sistemine geçeceği için oyun hem bunların kaplamaları düzeltilmiş olur. Biraz eline yüzüne bakılır hale gelir inşallah. Umut ediyorum. Hem de yeni 2-3 tane daha kamyon gelirse o zaman seçenekler oldukça artacak kamyon kullanmak açısından. Ben yine Volvo kullanacağım ama değişik kamyonları isteyen arkadaşlar Herhalde Mutlu olurlar yeni kamyon gelince Evet arkadaşlar haritamız bu SCS'nin duyurularından da kısaca bahsettim Zaten birçoğunuz SCS'nin haberlerini takip eden Steam'den Özellikle SCS haberlerini okuyan arkadaşlar zaten Söylediklerimi Hemen hemen biliyorlardır. Forumda da epeyce bahsi geçti bunların. Dolayısıyla çok da fazla söylenecek bir şey yok. 2021 yılını yani yıl başından sonrasını bekleyeceğiz yeni haberler almak için. Arkadaşlar şimdi burada bu videoyu kesiyorum. Videonun bundan sonraki kısmında kurulumla ilgili bilgiler yer alacak. Onları da incelerseniz haritayı rahatça kurabilirsiniz arkadaşlar haritanın kurulumu oldukça basit önce profilleri yönet bölümüne geliyoruz şu daha önce benim hazırladığım profilde onu silelim yeniden bir profil oluşturalım yeni profil buraya yine Arizona diyelim seçimlerimizi yaptık. Doldurulması gereken alanları doldurduk. Şimdi haritamızı ekleyeceğiz. Şu Desert Truck denen harita. Bunu ekliyoruz. Değişiklikleri onayla diyoruz. Şimdi şurada oyun alanı bölümünde standart olarak Kaliforniya geliyor. Biz buradan Desert Mojave'i seçiyoruz oluştur diyoruz ilk yükümüzü aldık bunu teslim etmemiz gereken yer 11 mil uzaklıkta yaklaşık 15 dakikalık bir yolculuk demek bu 15 dakika derken bu oyun içindeki 15 dakika değil gerçek zamanlı 15 dakika çünkü harita dediğim gibi 1 bölü 1 ölçekli yani gerçek ölçülerde gerçek dünya ölçülerinde bu nedenle 15 dakika sürecek yolculuk 2 şehir arasındaki yolda 6 buçuk7 saate yakın sürüyor sizin sürüş şeklinize bağlı olarak haritamız kurulmuş oldu map bölümüne girelim haritamıza tekrar bir bakalım mesafe o kadar büyük ki harita küçülmüyor bile daha fazla. Evet 3 tane yer var upuzun çölde bir yol ufak tefek sürprizler var yolda ama genel olarak kendinizi çok yalnız hissedeceğiniz müzik dinleyerek kamyon kullanırsanız zevk alacağınız bir harita olduğunu söyleyeyim. Diskinizde fazla yer kaplamayacağı için yeni bir profil oluşturup bu profilde zaman zaman kamyon kullanmak isteyebilirsiniz. Özellikle uzun yol yapmak istediğiniz zaman ideal en azından birkaç teslimat yapabilirsiniz burada. Evet arkadaşlar her şey bu kadar. Kurulum da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın mutlu kalın.